Ben Necat Başkurt. Hasan Altuni Ülke okulu kandincisiyim. Okullar semestr tahsili olduğundan dolayı gece geç saatlerde hırsızlar kapımızın camını kırıp kilidi kırmışlar. İçede kettle'ımı çalmışlar. Lütfen bir daha bu eylemleri yapmasınlar. Yani hizmet ediyoruz. Yani Milli Eğitim Camiasına bir hizmet ediyoruz. Yani emekçi insanlarız. Emeğimize yazıktır, günahtır. Böyle şeyler olmasın. Camları... Demir yapmışım, korumarlıkla yapmışım, gene bütün ölümlere ramın gene giriyorlar, hırsızlar. Var evet. evet. evet.